Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu akrep olanlar Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler Şubat ayının konu başlıklarına kısaca bakalım Aslan burcunda sizin için de çok önemli olan bir dolunay meydana gelecek balık burcunda yeni ay var gezegeniniz Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerliyor Venüs balık burcunda Neptün'le birleşecek bakalım ayın genelinde sizin için neler var Evet aya Aslan Burcu'nun 16 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay'ın tesirleriyle başlıyoruz çünkü hemen 5 Şubat'ta meydana gelecek ay başından itibaren de tesirlerini hissedebiliriz Sizin için çok önemli bir dolunay bu sabit bir burçlu olduğu için e, haritanızın da en tepesinde görünür bir alanda yani geleceğinizi kariyerinizi toplumdaki duruşunuzu statünüzü etkileyen bir alanda bir dolunay var. Dolunaylar tamamlanma dönemleri, farkındalık dönemleri. Yani bir sonuç alma dönemi, bir dönüşüm dönemi. Ve bu tabii ki kariyerinizle ilgili çok önemli bir süreci de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, güneşiniz Yükselen burcunuz, ay burcunuz yani bu derecelere yakınsa o zaman bu etki artacaktır. Sizin için çok daha kadersel, önemli bir dolunay bu. İlişki evinizdeki Uranüsünde üstünde tesiri var. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili vereceğiniz hızlı kararlar, ilişkilerle ilgili olabilecek gelişmeler, değişimler, sürprizler de özellikle toplumdaki statünüzü, kariyerinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Geleceğinizi etkileyebilir. Yani bu bir evlilik olabilir. Bir ayrılık olabilir. Bir işbirliğiyle ilgili bir karar olabilir. Dolayısıyla bunlar tabii ki mesleğiniz olur, kariyeriniz olur. İşte yaşadığınız yer, hayat düzeniniz, toplumdaki statünüz, medeni durumunuz. Bunlarla ilgili konularda önemli bir dönem daha önce yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilir parlayabilirsiniz çünkü toplumda dikkat çekeceksiniz bu size bir ün şöhret başarı getirebilir bu dolunay başarı getireb yani bu dolunay hedeflerinize de ulaştırabilir size ee, önemli bir dolunay etkilerini 20 Şubat'a kadar olan süreçte de aslında hissedeceğiz görmeye devam edeceğiz bu ay 2023'ün Keyifli ve verimli aylarından biri. Önemli aylarından biri. Sizin için çok önemli. Bir yandan da hızlı bir ay. Çünkü artık son 2-3 aydır o yaşadığımız retro, gerileyen gezegen tesirleri bitti. Bu ay gezegenler ileri. Hatta az rastlanar, az rastlanır bir şekilde hiç retro gezegen yok. Bu da çok enteresan. Yani Bu da ayın hızını arttırıyor. Ve bu ay düşüncelerimizi, planlarımızı daha rahat ortaya koyabiliriz. İlerleyebiliriz. Gezegeniniz Mars ay boyunca ikizler burcunda enerjinizi özellikle parasal konularda işte finansla ilgili olabilir, ödemeler olabilir, borç alacak konuları, banka işleri, kredi işleri ya da ikili ilişkiler alanında yani finansal paylaşımlar alanında daha fazla harcayabilirsiniz. Ama yaşam enerjiniz güçlü, libidonuz güçlü. Bu ay özellikle ilişkilerde de çok tutkulu olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ee, geçtiğimiz aylarda özellikle Kasım ve Aralık'ta para konularında hesap işlerinde sorunlar yaşadıysanız bunları gözden geçirebilir ve toparlayabilirsiniz fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz Evet harcamalar biraz artabilir bazen bunlar sağlıkla ilgili de olabilir ee, ama gerekli kaynakları bulma konusunda da çok sayıda alternatifle karşılaşabileceğiniz bir aydasınız. Merkür ayın 11'inden sonra kova burcuna geçecek ki bu örneğin aile, ev, yuva alanlarında kaynaklarınızı daha doğru kullanabileceğinizi işaret ediyor. Belki bir emlak, gayrimenkulün, bir toprağın size ait de aileye ait kaynaklarını satmak, kiralamak gibi alanlarda gelir elde etmek veya süre gelen bu gelirlerinizdeki Anlaşmalarınızı şöyle bir gözden geçirmek, yenilemek ve benzeri konularda da daha fazla enerjinizi burada harcayacaksınız. Merkür orada konuşmalar demek, karar vermek demek. İşte özellikle bunlar aileyle ilgili konularda da yapabilirsiniz. Bir arada da bunları konuşabilir, tartışabilir, bazı kararlar verebilirsiniz. Ve ayın 20'sin 20'sine kadar Venüs balık burcunda. Neptünle birleşiyor ki bu çok romantik ayın 14-15-16'sı sevgili akrepler ve aşk evinizde güzel bir kavuşum var evet sevgililer günün en romantik çiftlerinden biri olabilirsiniz gerçekten e, partnerinizden çok romantik jestlerle de karşılaşabilirsiniz aşk hayatınız çok canlanıyor çok güzel etkiler yumuşak etkiler var sevgi, empati, anlayış burada çok önemli e, tabii ki kalbiniz borçsa aşık olma şansınız ee, hayatınıza birinin girmesi güzel romantik bir teklifle karşılaşmanız büyük olasılıkla bu ay mümkün Çünkü ayın 20'sinde de balık burcunda bir yeni ay var Yani aşk evinizde bir yenilik var bir teklif yeni bir karar aşık olabilirsiniz yani veya bir süre gelen ilişkiniz var eşinizle partnerinizle çok güzel kararlar verebilirsiniz ee, bunlar mümkün Aşk dışında burası aslında yaratıcılığınızı da besleyen bir alan olduğu için sanatçıysanız bu ay çok üretken olabilirsiniz sevgili akrepler. Tasarım gibi yani böyle kişisel yeteneklerinizi kullandığınız işlerde çalışıyorsanız yine yaratıcılığınızın çok üst seviyeye ulaştığı bir ay çok güzel üretken olabilir. Başkalarının dikkatini çekebilirsiniz ve bundan tabii ki parasal kazançları, maddi gelinleri de olabilir sizin için. Bununla birlikte çocuk sahibi olmak isteyen akrepler... Evet çocuk konularında hamilelik doğum gibi buralarda da bu yeni ay size yeni pencereler açabilir yeni niyetlerinizi ortaya koyabilirsiniz çocuklarınız varsa belki onun böyle sanatsal becerilerini keşfetmeniz işte çocuğunuzun eğitimiyle ilgili bazı kararlar vermeniz mümkün Hatta bu ay çocuğunuzla da şöyle daha fazla İlişki kurabilir, hani duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz. Aranızda böyle bir yakınlaşmanın olması da mümkün. Bir sorun varsa bunu çözebilirsiniz örneğin. hani Empati yaparak en, en azından duygusal anlamda bu empatiyi rahatlıkla kurabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili akrepler. Özellikle bir derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için tesirleri daha özel olacaktır, daha önemli olacaktır. Bunu unutmayın. Evet ayın 20'sinden sonra Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter Koç burcunda. Büyük şans Jüpiter, küçük şans Venüs. Ve bu ikisi ayın son günlerinde bir araya geliyorlar. Önümüzdeki Mart'ın da ilk günlerinde bunları devam edecek bu etki. Dolayısıyla aslında yılında genelde baktığımızda Venüs-Jüpiter kavuşumları şanslı olduğu için, kısmetli olduğu için e, bu güzel bir pozisyon. Bunu siz daha çok 6. evinizde hissedeceğiniz için yani biraz bu günlük hayattır, işte çalışma koşullarınızda bir iyileşme bekleyebilirsiniz. Mesleki anlamda sizi geliştirebilecek fırsatlar, yeni bir iş, çalışma ya da kişisel gelişimle ilgili eğitim fırsatı da olabilir. Çalışma şartlarınızda mesela Ortamlarınızda örneğin işte bir eleman arıyorsanız bir yardımcı ev ortamınızda da olabilir bu bir birini bulma çocuğunuza bir bakıcı da olabilir örneğin ya da hizmet alacağınız bir kişi yani bu da bir şans faktörü var bu mümkün bu size sağlık anlamında iyileşmeler getirebilir hani bir sorununuzu çözmek için daha kısmetli daha doğru kişilerle kurabileceğiniz irtibatlar dolayısıyla sağlıkta bir iyileşme. Yaşadı, yaşam alanlarınızda, çalışma ortamlarınızda konforunuzu iyileştirmeye yönelik, yaşam kalitenizi arttırıp sizin veriminizi yükseltmeye yönelikte bazı yine fırsatlarla, iyileşmelerle, şanslarla karşılaşabilirsiniz. Hepinize güzel, keyifli bir ay diliyorum. Hoşça kalın.